¿Qué es esto? Thank <laughs> you. Birinci yöntem salma yöntemi Eşleşmesini istediğim kızgın erkek içinde kendi yavrularından olmayan Ya da kendi kardeşlerinden olmayan bir dişi grubunun içine atarım Aralarından biriyle anlaşır ve o takımı ayırırım şu anda burada anlatan bir takım var. Kızgın erkeğimiz bu dişi çavlamış. Tabi dişi de kızgın olduğu için anlaşmaları biraz kolay olmuş. Bu takım var. Kadırlarımı kafese ayırabiliyorum. Kullandığım ikinci yöntem, eşekmetin istediğim kuşlarımı Yalnızca civanın dişi ve erkeksi olarak ayırırım. Bu takım yaklaşık 9-10 aylık bir takım. 2 aylık yavruyken bu dişi ve erkeği bu şekilde ayırdım o zamandan beri birbirlerini tanıyorlar ve yumurtlamaları için kısa bir dönem kaldı erkeğimiz oldukça kızgın durumda dişi de yavaş yavaş yumurtlamaya hazır hale geldi şenseneden yavruyken ayırdığım ve renk olarak desen olarak birbirlerinin aynı olan bu takımımda şu anda hiç yavrusu çıkmış durumda. Evet arkadaşlar salmada anlaşan takım. Bir hafta kadar kafesi tanıdıktan sonra yuvalıklarını takacağım. Erkek şu anda oldukça hazır durumda. Dişimizde kızgın bir dişi. Umarım 1 hafta içinde yumurtlamış olurlar. Peki kuşların yumurtlayabilmesi, kızgın kalabilmesi, eşleşebilmesi için neler gerekli? Öncelikle kuşlarımızın az önce de dediğim gibi temiz bir ortama ihtiyacı var. Sularını mutlaka 2 günde bir değiştirmeliyiz. Gerekli vitaminleri almalarını sağlamamız gerekiyor. Bu vitaminleri ben kuşlarıma nasıl sağlıyorum? Mamayla sağlıyorum. Mamanın içinde yer alan protein ve diğer vitaminler kuşlarımızın doğal olarak gerekli enerjiyi almasını sağlıyor. Sağlıklı kalmalarını sağlıyor. İki haftada bir mutlaka Yarım su veririm kuşlarıma Kuşlarımı sularını iki günde bir değiştiririm ve iki değiştirirmede be, üçüncü değiştirmemde sularına sirke atarım Yani iki taze bir sirkeli su olmak üzere haftada sularını üç kere değiştiririm. Balık reker vermeye çalışırım. Bunu da kendim yaparım ekmez ve bal karıştırarak içerine zengin yemlerden katarak bir kraker hazırlarım bazı arkadaşlar niger vererek kuşları kızıştırmaya ve bir an önce eşleşik yumuşamalarını sağlamayla dener bu bana göre doğru bir yöntem değildir Aşırı kızgınlaşan kişi boş yumurtlayabilir ya da alerice de yumurtladıkları için doluluk oranları düşük olabilir. Her şey güzel gitse bile ilk kuşkadan sonra kuş muhtemelen içe girer ya da vermiş olduğumuz aşırı güzel, onu yağlandıracaktır. Bu yüzden doğal yöntemleri kullanmanızı öneririm. Beni izleyen, videomu beğenen ve kanalıma abone olan herkese teşekkür ederim. Görüşmek üzere, iyi günler.